السؤال ikinci soru nedir? Ma ve tus'al ikinci soru nedir? Kabirde sorulacak ikinci soru nedir? Dinin nedir? Ma dinin? Dinin nedir? Taqul ana muslim. Al-islam dini. Diyeceksin ki ben Müslümanım, dinim İslam'dır. Tayyib. Ad-din al-islamî 3 meratib, 3 derecat. İslam dini üç derecedir, üç mertebedir. Adrəcəl ola al İslam birinci dereceye İslam denir. Adrəcəl alem al İslam al iman. İkinci derece birinci derecenin üstünde ikinci derecede iman denir. Adrəcəl 3 al üçüncü dereceye ise İhsan derecesi denir. Bu hepsinin üzerindedir. dir. Adrəcəl ola al İslam arkan al İslam beş. Birinci derece olan İslam derecesi, İslam'ın beş şartıyla ortaya çıkar. İkinci derece olan iman derecesi, imanın altı şartıyla ortaya çıkar. Üçüncü derece, en üstün derece olan ihsan derecesi ise, yalnızca bir ile ortaya çıkar. Tamam. Ma hiya arkanel İslam? İslam'ın şartları nelerdir? arkan İslam kam? İslam'ın şartları kaçtır? 6 İslam'ın şartları i̇slam. kaçtır? Beş. Beş. beş. Tamam. <gülüyor> Hamza. <gülüyor> Ma hiya? Beş şartı vardır. Nedir bunlar? Ma hiya arkanel islam elhamsa. Nedir bu beş şart? Al-awwal bu yoluqnu, hada ma isla. Ha ma isla. Ömer. Ömer. Al ahl. İslamın şartı. Birinci şart. Birinci şart. İlk baştan başta. Birinci şart. Baştan sayamam ben. Baştan say. Vay. Yani ulaştı. Maşkile. Hac.